La nüveme ekranı. sihirli dümedir. Kayıt Anladım. Düme. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda Apover Soft Ekran Kaydedicinin ses kaydetme sorununu birlikte düzelteceğiz. Apover soft ekran kaydedicinin yeni Android sürümünde artık ses kaydetmeyi desteklemediğini düşünüyordum ama o öyle değilmiş erişilebilirlik ayarlarındaki servisler bölümüne girip Apover e, soft ekran kaydedicinin kapalı anahtarını açık hale getirmemiz gerekiyormuş Önce biz bir Apoversoft ekran kaydedici indirelim. Ana ekran, uygulamalar ekran, Acapela TTS Voices, sayfa ayırıcı içinde, ayarlar, az screen recorder, chrome, cihaz bakımı, dosyaları, e-posta, galaxy, galeri, mail, google, haritalar, hava, hesap, kamera, kişi, mesaj, net, play still, play still, seçili. Uygulama ve, oyun, uygulama ve oyun arayın. Hemen. Apoversoft ekran kaydeticiyi indirelim. Yumuşak. P. O. O. Q. Double. Double. E. E. R. R. D. S. Apoversoft ile termak. O. O. F. Y. T. Boş. Apoversoft. ApowerSoft tekrar için arama yap. Düzen. Emoji'ler. tekrar kaydedici. Klavye düzendi. ApowerSoft kaydedici yükle. kaydediciyi yükleyelim. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra e, neler yapmamız gerektiğini tek tek anlatacağım sizlere. ApowerSoft soft ekran kaydedici 29 %27,135 MB. Altı öğeden 2 tanesi gösteriliyor. Şu an ApowerSoft ekran kaydedicinin yüklenmesini bekliyoruz.